Merhaba arkadaşlar, Connect Network bir tane atölye yayınladı. Bu Connect'in YouTube kanalında var, oradan bakabilirsiniz. Bu atölyedeki şeylerin ben biraz özetini yapacağım size. Yine atölyeye de bakabilirsiniz. Hani kendi deneyimlerimi de paylaşacağım. Şimdi bu atölyenin içeriği Conex Network'ta build with us diyoruz. Get started diyoruz. Şurada greater dediğimiz selamlama. Selamlama çünkü Xcode dedikleri teknolojiyi ...kullanmayı anlatan bir çalışma bu aslında. Ee, burada diyor ki... ...şu ön hazırlığı falan bir geçemezse genel şeyi söyleyeyim. İki tane bizim kontratımız var. Bir kaynak kontrat. Bu, bu kontrat... Um, ya yani ...yanlış okuyorsam kusura bakmayın... ...Guali diye bir network var. Guali Network'ünde... E, ...test network'ü çalışıyor. Diğer kontratımız... ...yani... Target kontratta hedef blok zinciri çalışıyor. Burada optimizm goyerli de çalışıyor bu da. E, ve iki kontrat itti da aynı. E, hardhat dediğimiz Ethereum geliştirme araçlarından birini kullanarak yüklüyoruz. Burada hardhat gibi işte Foundry, Truffle gibi şeyler de var. Aslında burada ne yapıyoruz? E, ben burada projeyi yaptım. Sözeyi yaptım. Ama yine de... Neye yani diyelim? Yani şu an Connect'in içinde de e, yeni bir tane yapıyormuş gibi düşüneceğiz. Hepsini yapmayacağım ama çünkü uzun sürüyor. Bir tane e, Test Connect diye bir şey diyeceğim size orada göstereyim. Pardon. Delay test connect. giriyoruz. Bir hata verebilir ama, ama deneyeceğim. NPX hard diyoruz. Hı, hmm, anne, Burada önceden koyduğum için bu private keyi de şimdi sildim eğitim için private keyin hatalı diyor ama ben, e, o harita şunu yapabiliriz bu şimdilik pardon gelelim video studio kodumuza şurada m diye bir dosya var ya o dosyayı bir silelim şimdilik. Atölye için. Yok yine aynı hatayı vereyim. Tamam. O zaman ben size süreci söyleyeyim. Şimdi Apex Haritet dediğimizde şurada gördüğünüz ekran geliyor ve biz buradan Create JavaScript Project'i seçiyoruz. Seçtikten sonra şu paketleri yüklüyoruz. Bunları aynen şu şekilde yani yüklüyoruz. Bunlarda bir şey yok. Ne yüklediğimizi ben size söyleyeyim. Ee, bir Connect'in Array üzerine ekliyoruz. Bir Open Zeppelin'den kontratları ekliyoruz. İşte bu e, birincisi yani Connect'in Interface'leri. Sizin bu X-Call fonksiyonlarınız için ihtiyaç duyulan şeyler. Bu kontrasta e, token genel token e, mintleme, yakma gibi şeyler için ihtiyaç duyuluyor. Yine Open Zeppelin kütüphanesine ekliyoruz ve .m yüklüyoruz. Buradaki en dosyasını özellikle çalıştırmak için. Sonra e, bu envi biz oluşturuyoruz. Az önce ben sildim ya. Bunu da Visual Studio Code'da açıyoruz. Yani bu işlemleri şu konsolda yaptıktan sonra o klasöre girdiğinizde zaten Visual Studio Code'da bunlar geliyor. Şu kontratlar gelmiyor. Şu iki kontrat gelmiyor. Siz bir tane şuraya yeni dosya oluşturuyorsunuz. Ona source creator dedim. Yani uygulamaya uymak için. Bu source creator'ın içerisine bunu koyuyoruz. Burada önemli bir şey. Bunu önce compile edeceğiz. Sonra deploy edeceğiz. Sonra verify edeceğiz. Compile ederken bunun yani şu hardhead config.js'inde şurada genelde 0.8.9 08 oluyor. Bunu 0.8.17 yapıp şunu ekliyoruz. ET goerliği ekliyoruz. Bak burada diyor ki 0x e önekini alıyor. Ondan sonra buradaki private key kullanarak hesabı oluşturuyor. O yüzden bu şurada nokta m deyip private key'imizi bunun içine koymamız lazım. O private key önemli. Pardon göremedim de bir... Heh. Buraya koyuyoruz. Devam edelim. Kontratımızı buraya koyduktan sonra Compile için hardhead config.js'i değiştirdikten sonra Compile ediyoruz aslında. Mesela ben kendi loglarımdan göstereyim. Ne yapmışız? Biz bunu koymuşuz. Aldığım hataları da göstereceğim. Ha, ilk olarak 08.09 09 ile ilgili hata almışım şu arıtıt konfigste. Orayı güncelleyince tamam demiş, Compile ettim sorunsuz bir şekilde. Sonra ben devam etmişim. 08 017 kurmuş. Evet kurduktan sonra diyor ki, şimdi bir kontratık koyduk ya. Ondan sonra bir de şu scripts, deploy source dediğimiz e, dosyayı, JS dosyasını koyuyoruz. Bu JS'de de bunu deploy ederken e, goerle üzerindeki connect kontratı ve goerle üzerindeki bir test kontratı ile iletişime geçiyoruz. E, bunun yapıcı met metodu iki tane parametre alıyor o deploy, e, verify ederken de. Neyse çok dağıtmayayım. Şurada deploy ederken bu dosyayı oluşturuyorsunuz. Hiç kodlamaya girmeden anlatmaya çalışıyorum. Pardon başka bir yere oluştuk. Kodlamaya girmeden şurada script'in içerisinde deploy source ve deploy target yok. Sadece deploy geliyor. Biz deploy source koruyoruz. Bunu koyarken bazen şöyle altına gidiyor. Ona dikkat edin. Direkt script'in altında olacak. Ben bunu bir altına yanlışlıkla koymuşum. Bana demiş ki script bulunamadı. Onu güncelledikten sonra da şu hatayı almışım. E, bakiye yetersiz. Bu bakiye yetersiz hatasını da e, aldım ben. E, bunun sebebi ne? Gelelim en başına. Şimdi siz bunu yaparken şurada diyor ya. iki tane testnetten token almanız lazım. Bunlar ama ikisi de Goerlin'in fozları. Bir Goerli var bir de Optimism Goerli var ya. Burada eksik var aslında. Ben bunu da söyledim. Ekleyecekler. Ee, sonra bu Foldit'lar da öyle bir şey ki artık ethereum test parası bile kıymetli. Bayağı sizi böyle zorlayarak veriyorlar. Mesela ben Twitter hesabımı vermek istemedim. Mudit diye bir bloğa erişim iznini. Buradan alabiliyorsunuz. Goerle Foldit'tan. O da diyor ki Göndereceğim hesabında 0.0 bir ethereum olması lazım. O şekilde gönderirim. Ben 8 saat önce bu şekilde bir tane almışım mesela. Aldım. Tamam. Ama 0.02 gönderiyor günde. Bu da aslında az. Yani işlemlerimiz için az oluyor. Neyse. O yüzden bakiye yetersiz dedi. Bunu nasıl aşabilirsiniz? Başka musluklar da var. Oralardan alabilirsiniz. Evet. bu musluklardan alabiliyorsunuz ben şey yaptım ama yani e, baktım buradan az veriyor bu developer support'tan dedim ki yani burada token az bana bir 0.5 0.5 e, test eterimi gönderdiler ama normalde bu musluklardan almanız gerekiyor ondan sonra bu hataya açtık Bak yine vermiş, yine vermiş. Ben böyle bir zorluyorum. Niye hata veriyor diye. Çünkü bakiye var gözüküyor ve yeteceğini düşünüyorum. Ama yetmiyordu. Ondan sonra hemen zorlamışım. Ha, sonra ben buradaki şeyi değiştirdim. Dedim ki acaba private keymi tam algılayamıyor. 0x önekini sileyim, ekleyeyim falan. 0x önekini siliyoruz aslında. Yok ama ondan dolayı da değil. Devam ediyoruz. Bu hatayı almaya aldım, aldım. Sonra şurada oldu. Burada iki tane uyarı veriyor. Diyor ki burada kullanılmayan fonksiyon parametreleri var. Bu bizle ilgili değil ama ee, oldu. Hatta yani ne diye deploy ettiyor hemen onu da bakalım. Contrat'ı burada deploy ettik en son. Tamam. Dedi ki şuraya deploy ettim dedim. burada da diğer. Önce network goerle'de bu bunu deploy ettim. Sonra optimism goerle'de diğerini deploy ettim. Ha bu bu dokümantasyonunda bir tane eksik var. Optimism goerle'de de test tokenı almak isteyebilirsiniz. Ama onu farklı bir yerden alıyorsunuz. Bu aklınızda olsun yani. diye. goerle musluğuyla optimism goerle'nin musluğu farklı. Optimal Dual'in mutluğunu ben şeyden aldım. Bu Quick Note'dan aldım. Bu Quick Note'da da yine ne dedi? Dedi ki sen işte cüzdanını bağla. Hadi bağlayalım dedik. Buradan seçiyorsunuz. Sonra seçtik. Ve e, bana tweet atarsan iki katı dedi. Tweet atmadım. 0.25 test e, parası verdi. Ha bir de yine cüzdanında Ethereum bulundurman lazım. 0.001. Bunları yapınca verdi. Artık Ethereum test parası bile öyle bir şeye gelmiş ki. Ee, yani sıkıyorlar musluğu artık. Buradan sonra ikisinde de iki farklı ağda da test parası olduktan sonra deploy ettik kontratları. Bak buraya da deploy ettik. Buraya da deploy ettik. Şimdi deploy ettik sonra bunları verify edeceğiz. Verify edeceğiz. Bu Nerede edeceğiz? Etherscan'de edeceğiz. Goerli testnet için baştaki Etherscan'a gidiyoruz ve bir API key'i alıyoruz. Bak bana burada diyor ki senin API key'in yok. Gittik Etherscan'a API key'ini aldık. Bunu da göstereyim. İşte burada giriş yaptık. Burada şarjımızı şarjımız diyorum pardon pardon başka bir şarj konusu araya girdi de. Buradan ee, bir kullanıcı adı oluşturuyoruz. Mail oluşturuyoruz. Buradan API keylerimizi alıyoruz. API keylerimiz de, de işte bir tane vermiş bana. Bu yayından sonra sileceğim. Bu API key ile ee, diyor ki mesela bu kadar çağrı yapabilirsiniz. Şu, şu an free API planındasın. Bu API keyimizi de getiriyoruz. Burada ee, bizim hearted.config.cs'de bakın burada... Buraya koyuyoruz. Goerli için aldık. Optimizmin için ayrı almamız gerekiyor. O da var. Burada ben deploy ederken önce yanlış kontratı bas şuraya koymuşum. Şey verify ederken diyor ki bu Goerli'de değil. O hatayı vermiş. Ee, burada Npx'in hardhat. Dikkat edin ilk Npx hardhat ile dosyayı oluşturduk. İşte compile ettik, deploy ettik. Sonra verify ederken de bizim kontratımızı yazıyoruz. Sonra iki tane daha parametre yazıyoruz. Bizim cüzdan adresimiz artı diğer iki yapılandırıcı parametre. Burada çünkü bakın diyor ki source creator e, iki parametre alıyor. Sen bunu tek yönliremezsin. Ondan sonra successfully diyor kaynak kod gönderildi ve doğrulandı diyor. Şuradan da diyor doğrulanmış şeye bakabilirsin. Gördüğünüz gibi kontratımız doğrulandı. Burada ben right kontratta e, ve püçre giriş yapmıştım. Bir daha yapacağız. Yapabiliriz. Yani burada metamaskı bağlıyorsunuz. Bir daha. Bağlayalım. Bağladık metamaskı. E, burada fonksiyonlarını görüyoruz artık kontratımızın. Bir saniye. Kullanabiliyoruz. Şuradan devam edeyim. Bazen Mac. Buradayız. Burdayım ama. Buradan Verify'de ediyoruz. Verify ettikten sonra dokümentasyonda bize diyor ki bunu küçültelim. Diyor ki bunların hepsini yaptıktan sonra verify'lerini yaptık. Bir transaction gerçekleştirme. Bu transaction gerçekleştirme de, yalnız ben bunu sonuna kadar yapamadım. Çünkü bir Ethereum'dan fazla e, şey istedi, test parası bunları yaparken. Burada bir tane test token diye bir şey var. E, o test token'ın sayfasına gidiyoruz. Şurada test token onun tersi kendine Burada write-contract kısmında mint fonksiyonunu kullanarak bizim adresimize mesela işte buradaki adres değil de başka cüzdanla buradan diyoruz ki mesela şu kadar 10 tane test parası gönder yapıyoruz. Write diyemiyoruz çünkü web şeyi, cüzdan bağlayınca write çıkıyor test tokenlarımızı gönderiyoruz. Ha şunu gösterecektim. Buradaki ana şey şu. Bakın bütün hikayenin özü. Diyor ki tüzdandan kaynağı gönderiyoruz. Kaynak connect ile iletişime geçip destination greet oluyor. Yani ikincisine. Ayrıca diyor mesela burada update greetings kullanabiliriz. Burada mesela bir string de gönderebiliyoruz karşıya. hello işte bunun için çok test token istedi ben onu yapamadım 1.3 falan test token istedi Ethereum. Bunların hepsini giriyoruz daha sonra destinin karşı tarafa hello chain mesajını gönderiyoruz. Aslında bu hello bir farklı versiyonu zincirler arası. Mesaj gönderme. Sonraki adımlarda da işte Xcode'da e, başka e, işlemler yapma var. Ama özetle şimdi bu videoyu bir kere izleyince hemen aklıza yatmaz. Ama atölye bundan sonra atölyeye geniş geniş izleyince daha somutlaşır. İki tane testnet var. İkisinden de para alıyoruz ve bir testnette bir kontrat deploy ediyoruz. Bir testnete bir kontrat deploy ediyoruz. Ee, ve bunlar bu kontratları deploy ederken Connectionate kütüphanesini kullandığımız için buradaki kontrat aslında bu te, buradaki blok zincirdeki kontratla haberleşiyor. İşin özü bu. Hardhat kullanıyoruz arka tarafta. Bir Ethereum geliştirme aracı farklı da olabilir. E, Hardhat'in işte Hardhat Compile, Hardhat Deploy, Hardhat Verify gibi kullanılıyor. E, özelliklerini kullanıyoruz, fonksiyonlarını kullanıyoruz. Bu şekilde x kolları gerçekleştirebiliyoruz. Mutlaka atölyeye de bakın derim. Ama özetle bir x kol kullanımı bu şekilde. Umarım faydalı olmuş.